Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte denizin yani en dibinde neler var onlara bakacağız. Hemen şöyle bir giriyorum. Ee, internetten bu sefer de Nihar Fan diye bir uygulama buldum. Ee, bugün denizin dibinde neler olduğuna bakacağız. Şimdi biz en üstündeyiz zaten. 12 metre altında bunlar var. bir 12 metre 60 metre altındaki balıklar. Şöyle hatta GoPro'ya alayım. Deniz atı falan. Yani işte. E son yani en altı 10.924 metre olacak arkadaşlar. Katil balina 108 metre 132 metre Fok, Elektrik balığı Turuncu kaplumbağa. Evet. İniyorum şu anda. Human. E, bu ceset oluyor arkadaşlar. Yani bir köpek balığı yemiş bu adam burada. 348 metrede. Sea Angel. Bu ne ya? 468 metre. Evet. Buna bakıyoruz. Neymiş? Japon Spider Crab. Ee, 3.8 metreymiş deniz örümceği büyük ihtimalle içinde bulunmuş ee, mürekkep balığı pardon altopot Giant gent devil topot ee, sonra burada var kalın kabuklu kaplumbağa Elektrik balığına geldik. Elektrik balığına geldik. Sonra şurada görünmez bir canlı var. Yengeç gibi. 200 yıl yaşıyormuş. Bu arada 1140 metre indik. Şöyle Bunun ne olduğunu ben de anlamadım ilk başta ama. 1500'ü geçtik. Evet. Kılıç balığı. Bu ne ya? Evet mürekkep balığı. Deniz anası gibi bir şey bu da. Ben daha çok hayal etemedim ya. Oha. Ee, hemen bir okuyalım şurayı. Bakın 700 kiloymuş. Çok ağırmış. 10 metre. Yani zaten belli kocaman bir şey oldu. Ekranımı yansıtamıyorum şu anda. Kameram bozuk olduğu için. Ne sorun varsa. Ben de bilmiyorum. Bir saniye. Evet yansıtamıyorum ekranıma. maalesef Şimdi inelim yine Yarım dünya gibi bir şey bu nedir ya 2316 metre Evet elektrik balığı Bu da garip bir şey Mürekkep balığı. Küçük. Deniz anası bu da. Kozmik deniz anası. İniyoruz. Evet arkadaşlar. E, bu da. Görmüş olduğunuz gibi. Bir saniye. Neredeydi o? Evet, Titanic. Bakın. April. Nisan'ın 14'ünde. 1912'de. Titanic. 3800 metre. Altındaymış denizin. Titanic'in battığı yerde bu nokta. 3800. metre. İnelim biraz daha. Mesela ben bunu bilmiyordum. bunun nasıl bir şey olduğunu falan. Zaten bildiğimiz deniz anası. Yani ortasında bir delik var. Onu tam anlayamadım ama. inelim Tamam. İniyoruz. Şu anda karanlık. Evet. Sea Peak. Deniz domuzu. Bu arada 4524 metre. Alta indik. Oha 7 metre Korkunç ya bazıları çok ilginç Evet Brittle star Yaygın deniz yıldızı Sümüklü deniz yıldızı mı? ne öyle bir şey pardon Evet, e, bu da spider fish, örümcek balığı. Çok garip şeyler. Şöyle hemen 5000'leri bir bitirelim artık biz. Evet. Burada bir tane bir gemi var batmış bu da. Bu arada 6228 e, metredeyiz şu anda. E, Kameranın şarjınız olduğu için bu bir tane ya da iki tane mi de atabileceğim arkadaşlar. E başka günler yine bunlara benzer gelecek. Evet iniyoruz. 10 bine yaklaştık sayılır aslında. 8 bin. Snailfish. Adas meyafiş. Kelebek mi o tuz bulurum? Ne? Evet. Bu e, denizaltı denizin en dibinde. Şöyle. İniyoruz. Ve 10.000 Bir dakika. Şurada bir şey daha var. Bir şey daha gördüm. Bir tane daha balık var. Evet ve e, görmüş olduğunuz gibi 10.924 metrede denizin sonu. Ve bu denizaltı hala burada. Evet burası bitti arkadaşlar. E, denizin en dibinde neler olduğunu da görmüş olduk. Eğer bu tür e, videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videolarıma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz ve bay bay.